Oha! Çok büyük be! Yus! Manektarlıklar 1 lira. 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira. Hakikaten çok büyük ya. Türkiye'de görseler buradacılara götürürler. Ve yemeklerimiz hazır. Ya siz Japonsunuz, akıllı adamlarsınız. Bunu niye böyle yapıyorsunuz ya? Bu ne lan? Kazıklandım ya. İnanılmaz pahalı. Çıkalım buradan. Çoluğunu çocuğunu sevindir be ya. Arkadaş bana beğenir. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Fransız arkadaşımla Odayiba'ya gidiyoruz. Odayiba e, robotuyla çok ünlü. Gundam robotu var bir tane. Umarım eğlenceli bir video olur. Hep birlikte görelim neler olacak. Japonlarda en çok merak ettiğim şey. Bu millet neden üşümüyor ya? Hale bak. Üşümüyorlar arkadaş. Ben mont üstüne mont giyiyorum, adamlar yarı çıplak geziyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Gundam robotu bu, ee, insanlar buraya bunu görmeye geliyorlar. Dersem bir olan olur, ee, gerçek robot arkamda. ben mi? Oğlunu yakaladım oğlunu. Oğlun elimde. Hareketlerine dikkat et bakalım. Geliyorlar. Gangnam kafeye geldik. Bir bakalım içeride neler var. Ben de bilmiyorum. <gülüyor> Japon halkının en büyük tutkularından biri olan robotlar. Burada da güvenlikleri mevcut. Bir tiyatro var. Bir şey var. Ben de çok seviyorum aslında ama Vaktimiz ee, yok. Doktor yapıyoruz. Böyle yüzlerce binlerce karakterleri var. Rats'ın isimleri biliyorlar. Bunlara sahip yok. Onlarla evlenenler var. Ama aman öyleyim <gülüyor> işte. Ya gittiğimiz her yerde video çekemezsin diyorlar. Ne yapacağız? Nereden ekmek yiyeceğiz İşimiz bu. Saygı gösterin bize. Fiyatlar çok yüksek arkadaşlar. Bir tane kupa nereden baksanız 75 lira. İnanılmaz pahalı. Çıkalım buradan. Zaten istenmediğimiz yerde durmuyoruz. Korona tedbirlerine devam. Topçuk daha. Ya siz Japonsunuz, akıllı adamlarsınız. Bunu niye böyle yapıyorsunuz? Açamayalım diye ellerimden geleni yapmışlar. Ne lan Kazıklandım ya. Saçma sapan bir şey çıktı. What the <gülüyor> Evet. Şu an 300 500 kaç para verdim bilmiyorum ama çok pis kazıklandım. Şu anda yemek yemeye geldik. İlginç Japon yemeklerinden birini deneyeceğiz. Benim de çiğ yumurta, pişmiş yumurta falan var. Çok enteresan görünüyor. La fena. Lan ne bulduysan attın içine de. Bu şey soya sosu. Tabi hiç güzel değil arkadaşlar. Ve emeklerimiz hazır. Güzel görünüyorlar ya. Ne? Yakisoba denilen bir Japon yemeği yiyeceğiz. Üzerinde az pişmiş bir yumurta, içinde tavuk parçacıkları, genel olarak noodle'dan ve soya fasulyesinden, soya filizinden oluşan bir yemek. Altında sıcak bir tabakla servis ediliyor. Yani bizim kültürümüze hiç yakın değil ama lezzetli olduğundan eminim. İtadakimasu. mas bon ne peki? Şu an da lezzetli olmasa bile o kadar hmm. güzel ki. Hashish oldu. Yemeğimizi yedik. Ee, birazdan Gandan Beyze e gideceğiz. Tahmin ettiğim kadarıyla video çekmemiz yasak. Ama bir Türk olarak elimden geleni yapacağım tabii ki. Yasaklar bizi durduramaz. Evet arkadaşlar şu anda Gundam Baze'e geldik. Görevli arkadaş video çekemeyeceğimizi söyledi. Ee, Tabi bu bizi yıldırmayacak. <gülüyor> Biz videomuzu çekeceğiz mutlaka. Hep beraber bakalım içeride neler var. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz... Robotun fiyatı yaklaşık 260 dolar 250-260 dolar civarında Çok pahalı değil Japonya için oldukça makul bir fiyat Bu gördüğünüz e, Robotçukların da Adet fiyatı 2500 yen civarı Yani 150 150 TL falan e, Bu bağlıymış bu yaklaşık 8000 yen, 500 liraya yakın, çok pahalı, çok pahalı. Bunlar da yeni Gundam robotlarıymış. Herhangi bir fiyat yazmıyor üzerlerinde. Bunlar 1980 yen, 2000 yen civarı, yaklaşık 100 TL. A bunlar ucuz. Bunlar bayağı ucuz. 660 yen. Yani bizim paramızda 6 lira gibi düşünebilirsiniz. Fiyatlar makul. Bunlar çok daha ucuz. 220 yen. 2 lira. Bu güzelmiş. Arkadaş ben ne anlarım robottan ya. Geldiğim yerlere bak. Aa bunlar güzel ya. 3000 yen. Yaklaşık 150-160 lira. Çok para. Çok para. Çoluğumun çocuğumun riskini ben bunlara mı yatacağım ya? Öyle bir şey yok. Çocuğuma alacağım bunu. 30.800 yen. Ne kadar yapıyor yaklaşık 1500 ila 1800 lira civarında bir şey çok para arkadaşlar çok benden sürekli hediye isteyenlere sesleniyorum hiç acımanız yok mu fiyatlara bakın 22.000 yani 1200 lira falan 13.200 yani pahalı arkadaşlar yani hobi sahibi olmak da zor zanaat herhalde. Benim yapabileceğim şeyler değil. Ben çok ilgilenmiyorum. Bunlar özel seriymiş. Ama bunlar hakikaten ışıltılı, cafcaflı. 17.600 yen. Nereden baksanız bin lira. Bu. Aa, bunlar ucuz. This is so cheap. Bunlar ucuz. Evet ee, En ucuzu 13.500 yen Nereden baksanız 650-700 TL falan civarında Fiyatlar Güzel Güzel Odayı baya yolunuz düşerse mutlaka gelin Mutlaka görün burayı Çoluğunu çocuğunu sevindir be ya Bunlar ne kadarmış Bunlar çok pahalı 26.400 yani şu arkadaş sanırım ya da ona benzer bir şey bilmiyorum neden o kadar pahalı Bu arkadaş yakışıklı bana benziyor Evet arkadaşlar Gundam Bezli bir günün sonuna geldik fiyatları ve ürünleri gördünüz umarım beğenirsiniz umarım videoyu da beğenirsiniz Beğendiyseniz e, lütfen like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın Videoyu beğenmeyi unutmayın. Japonya'dan herkese selamlar.